Dalyan kanallarında ulaşım ve turizm için kullanılan sistem hem ekonomik hem de ekolojik olarak sürdürülebilir değil, değişmesi gerekiyor. İşte bu hassas konuda Avrupa Birliği finansmanıyla bir proje hazırlığı devam ediyor. Kaya mezarları ve karettalar. Dalyan'a benimle yakından bakmaya ne dersiniz? Burası İstuzun. 4,5 kilometrelik bu kumsal dünyanın en güzel sahillerinden bir tanesi. Sadece karettalar için değil, bizim için de. Ümit var mı? Tekrar denize dönebilecek mi? Tabii ki ümit var, her zaman. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'yla Dalyan'dayız.